değerli takipçiler. Bugün de sizler için çamaşır makinesinde elbiseleriniz kirli çıkıyorsa veya ta çamaşır makineniz kokuyorsa bununla ilgili yapmamız gereken neler var? Çözümleri nelerdir? Bunlar hakkında birkaç bilgi vereceğim. İnşallah faydalı olabiliriz. Öncelikle çamaşır makinamızın temizlenmesi gereken yerleri göstermeye çalışacağım. Burası deterjan kutusu. Şuraya basarak Deterjan kutusunu buradan çekip alıyoruz. Gözeneklerdeki deterjan kalıntılarını görüyorsunuz. Tabi bazı makinalarda biz daha felaket bir şekilde görüyoruz. Bunu sıcak bir suya yatırıp belli bir müddet bekledikten sonra Bunların geçtiğini göreceksiniz. Bundan sonra temizleyebilirsiniz. Tabi bu arada çıkarmışken temizleyelim. Özellikle şurada yumuşatıcı bölümde kalan yumuşatıcı lekeleri kokuya sebep olabiliyor çamaşır mühendisinde kalıntıları elimizden geldiği kadar temizlemeye çalışacağız. Bunları bir dış fırçası yardımıyla daha temiz yapabilirsiniz. Sınık temizledik geri takıyoruz. Burada da aşağı kalıntı varsa, buralarda temizlemeyi ihmal etmeyin. Kısa yerine taktıktan sonra, bulaşık makinamızın sağ alt köşede, şu kapağı açtıktan sonra pompa kapağını göreceksiniz. Burada da makinenin içerisinde toka gibi, para gibi birçok eşya makinenin şu ara lastiğinden sıyrılarak cebinizde kalan paralar, toka, kolye gibi şeyler buradan popayolasına doğru ilerleyecektir. Bunu da iki haftada bir açıp bakmanız sizin için faydalı olacaktır. Şu bizim makinemizde bir şey yok. Ama yine de temizliğini yapacağız. Kapağı da bir su döktükten sonra tekrar elini bırakacağım. şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Olur uzun zaman evde olmazsınız. Tatile çıkarsınız. Çıkmadan önce çamaşır makinesinin ve bulaşık makinesinin kapağını açıp bırakın. Ve şu pompa kapağını açarak içindeki suyu boşaltın. Zira bu suyu boşaltmazsanız kapıda kapalı olursa döndüğünüzde muhteşem bir kokuyla karşılaşabilirsiniz. Bunu karşılaştırmamak için delimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve çamaşır makinanızda ve bulaşık makinelerinizde elbiselerinizin ve bulaşıklarınızın temiz çıkması ne kadar önemliyse çamaşır ve bulaşık makinelerinin işlerinde bu kadar temiz olması önemlidir. Zira kirli bir makineden temiz bir elbise veya da temiz bir bulaşık bekleyemeyiz. Üçüncü dikkat etmeniz gereken nokta şu körük körük lastiği dediğimiz lastiğin aralarında kireç birikmesi pisliğin birikmesi bununla ilgili de size ilgili e, şu anda bir önerim olacak. Bunu yaparsanız emin olun makineniz daha temiz olacaktır. Şurada misal kalıntılar kalır. O kalıntılar zamanla ııı e, kireçleşir, camda leke bırakır. Dediğim bu formülü uygularsanız eminim daha temiz bir sonuç alacaksınızdır. Onun dışında isterseniz uygulayacağımız formüle geçelim. Ben de aynısını uygulayacağım ve sonuncu sonunda size göstermeye çalışacağım. Evet. Limon tuzu bir su bardağı limon tuzu yarım çay bardağı elma sirkesiyle makinamızı temizleyebiliriz, mükemmel bir hale getirebiliriz. limon tuzunun bildiğiniz üzere birçok temizlik çözümünde, yağ çözmede, sıcakla temas halindeyken bir soğut etkisi var. Aynı şekilde elmas elma sirkesinin de temizlikte çok farklı yerlerde kullanıldığını biliyoruz ve gerçekten de makinada da birçok faydasını olacağını düşünüyorum. Tabii bu Yaptığımız bu formül daha önce de tabi test edilmiş şeyler. Birçok e, müşterimizin evine gittiğimiz zaman kavgon yerine bunu kullanmasını kendilerine tavsiye ediyoruz. Daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bir su bardağı limon tuzunu olduğu gibi çamaşır makinamızın içerisine döküyoruz. Yarım çay bardağı da elma sirkesini Kapağını kapatıyoruz, pamuklu, 60 derece diyor, sıcaklığı çıkarabiliyoruz Burada. 90 derece alıyoruz, e, çalıştırıyoruz. E, başta bir çalışmasını görelim, ondan sonra zaten bir müddet video bekletmek zorunda kalacağım. Video belli bir aşamaya geçtikten sonra tekrar size camın içerisinde biriken kiri göstermeye çalışacağım. Tabi bu formülü bularken özellikle ön yıkama butonuna basmıyoruz. Pamuklu en yüksek sıcaklık derecesine getirmeye çalışıyoruz. Ön yıkama yaparsak bu suyu aldığı bir direkt boşaltacağı için içerisine bıraktığımız kuruldu. E, Tuz, e, limon tuzunu ve elmas sikesinin bir faydası olmayacak. Çünkü soğuk suda çözül, çözülmeyediği için bir faydası olmayacak. Bunun sıcak suda çözülmesi lazım. O zaman faydası açığa çıkar. Bu işlem bittikten sonra hemen kapak açıldıktan sonra köylü lastiğinin etrafını silerseniz e, lekeler o zaman yumuşak oluyor. Daha rahat e, lekelerin çıktığını göreceksiniz. Şimdilik video, videoyu durduruyoruz ilerleyen dakikalarda tekrar görüşeceğiz. Evet, değerli takipçiler yaklaşık 1 saat, 2 dakika gibi bir zaman geçti. Şahıs makinemizin suyu yeterince ısınmış seviyede. İçindeki kiri görebiliyoruz. Tabii bizim makinemiz 3 ayda bir bu işlemi uyguladığımızdan dolayı yine de bu kirli su çıkabiliyor. Uzun yıllardır yapmayan kişilerin makinası şu anda ne durumda? Bunları ancak bu işlemi uygulayarak görecektir. Bu işlemden sonra zaten bu suyu boşaltacaktır. Diğer sular durulama işlemi içindir. Durulama suyudur. O zaman da suyun temiz olarak kaldığını göreceğiz. Videomu burada sonlandırmayacağım. İkinci suyu aldığı zaman tekrar suyun berraklığını göstereceğim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Evet şu anda son 40 dakikada. Suyunu boşalttı kirli suyunu. Şu anda yeni suyunu, temiz suyunu almakta. Hazanın içini görmektesiniz. Şu anki su zaten berrak bir şekilde. Çamaşır makinesi bittikten sonra kapağın körük lasının arasını biter bitmez bir bezle silmeyi unutmayın. İnşallah sizler için verimli olmuştur. Bunu bir buçuk ayda bir yaparsanız inşallah yeterli olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tür videoların devamı için bize destek olmayı esirgemeyin.